Merhabalar size şimdi çok harika bir evde kendi kendine nasıl saç kesilir pratik bir tane birkaç tane hatta şey saç şekli videosu hazırlamaya çalışacağım İnşallah bakalım nasip başarabilirim Eğer diyorsanız ki benim başım bağlı işte kimse görmesin ya da ya ne gerek kuaför şimdi 100 lira 200 lira para vereyim bayılayım gideyim diyorsanız bu videomda izlemeye devam edin ee, araya hap bilgiler de karışır. Her şeye dair, hayata dair. Bu da o şekilde artık beğenirseniz alırsınız. Şimdi seçim şöyle. Size birkaç tane şekli göstereceğim. En pratikten. Ee, ben düz kesmek istiyorum. Arkada. Eğer arkada elim yok. Yok ama yılların getirdiği mesleki bilgiler var tabi. Şöyle bir toka şunlardan. Özellikle yan yassı. Hani sanki kuaför elini koymuş altındaki saçı kesmişmiş psikolojisi. Hani o havada diye düşünün. Bu enli ya böyle. Bunu böyle yaptım. Saçı da buradan açtım. E, ortalığı da hiç batırmaya da gerek yok. Bunu tutup buradaki saçı böyle uydurup bir kağıt makasıyla kesebilirim. Şimdi bu saçı bu tarafa doğru çekersem bu yan uzun kalır burası ee, pardon bu yan kısa kalır bu yan uzun kalır tam arkada ortalayıp tutup elimde saçı tutup onu oradan kesersen şuradan gelen saç kısa öne doğru düşenler bunu çünkü böyle buradan topladım bunlar daha uzun olur yani başörtünün altında da rahat rahat tutup bağlayabilirsiniz. Ama onu kesmeden önce başka bir iki tane daha göstereyim. İlle de bu böyle olmak zorunda değil. Bu şu an benim kendime kesmeyi düşündüğüm saç. Şimdi diyelim ki eteğinde bir hareket olsun istiyorsunuz saçınızı. Katlı gibi. Hani vardı ya eskiden bir aslan başı falan derdik. Bu saçı şu şekilde tuttuğunuzda şu öndeki saç en kısası şu arkadan gelen en uzun olacak. Bunu şuradan kestiğinizde hem ucunun kırıklarını almış olursunuz. Bakın zaten şey uzunlu kısalı. Ee, yok. Ben önleri daha da kısa istiyorum derseniz bu sefer bir dakika yine bir daha toplayalım. Bu saçı şöyle tutarsınız şimdi şu ön ya şurası makası şuradan taktırırsınız hiç öyle ağzında kapatmadan görünüyor mu Evet şuradan taktırıp ta en sondaki saçı en uzun bırakacak şekilde alırsanız daha kısadan uzuna doğru katlı bir saçınız olur Ama derseniz ki ben sadece eteklerinde birazcık kat istiyorum. Yine de bir küt havasında bir şey olsun. O zaman bu saçı şu kulak arkasının tam ortasına getirerek yine bağlayın. E kör el arkayı görmüyor. Bu gördüğünüz kadarıyla siz şu kadar saçı keserseniz şu arka orta en uzunu şu yukarıya topladığınız mesafe şu omuzda kalacak. Bu eteği eğer saçınız dalgalıysa e, otomatikman dalga dalga kıvır kıvır bir etek yapacak. Üstler tek boy kalacak. Ha yok olmadı. <gülüyor> ben de mı? Çok hepsini bir videoya sığdırayım da ablam rahat etsin. Sabah diyor ki bana ya diyor yılların mesleğini yapıyorsun. Yıllarca kalıcı makyaj eğitim verdin. 58 yaşında ne atıldırıyorsun. Sırf saç ketmesi videosu koysan Yeminle söylüyorum YouTube kanalında izlenme rekorları kırar. Yılların hocasısın diyor. Neyse. Şimdi ben bunu aslında ablama çekiyorum ama olursa YouTube'a da koyarız. Şimdi eğer derseniz ki ben saçımın sadece önünü katlı istiyorum. Önlerini biraz kısaltmak arkaya dokunmak istemiyorum. Allah annem şöyle şuradan bir tane Burun ortası. Ortadan ayırın. Ondan sonra şarjım bitiyor. Görüyor musunuz? Şimdi he, şuna da dikkat edin. Eğer saç kıvırcıksa bu, bu saçı burada kestiğinizde toplanırsa şuranıza çıkar. Onu hesaba katın. Dalgalıysa bir yarısı kadar daha çıkar. Ee, bunu buradan alıp Şöyle önünüze koyduğunuzda başınızı bakın şöyle eğerseniz önün uzun gibi görünür ama aslında değildir. Başı yukarıya kaldırırsanız asıl hedeflediğiniz boyu görürsünüz. Bu da arkadan geldi zaten bu arkadaş buraya. Bunun isterseniz şu uçlarını şuradan şöylece kestiğinizde önleri hareketli olur. Yok derseniz hem hareketli olsun hem biraz da yukarıya kaldırayım ben bunu. O zaman bu arkadaşı şöyle alıp kestiğinizde şuradaki saçta da bir hareket bir dalga olur. Tamam. Hadi şimdilik hadi bu kadar. Hadi bir de şunu söyleyeyim. Mutlaka söylemem lazım. Benim kendimde en bayıldığım görüntü şu banyodaki ışığın arkadan geldiği görüntü. Normalinde ışık arkadan geldiğinde buradaki gıdı gölgede kalıyor otomatikman yani ama karşıdan patlasa siz beni sıfkıdı göreceksiniz. Biz o yüzden profesyonel makyajçilerlerinde hep koyu renk fondöten süreriz bu kadının altına. Bu bu da koyu da kalsın. Ama mesela gözümüzün altına da o zaten çukur ve koyu ya geride ya Geride olan onu öne çıkartmak için e, normal tene sürdüğünden bir ton iki ton açık fondöten süreriz ki. O öne çıksın. Çukurda olduğu görünmesin. Tabi ben anlatıyorum anlatıyorum. Benim şarj bitmiş. Otomatikman e, keserken gösteremedim ama şöyle tuttum saçı. Üstelik de keseceğim yeri tuttum. Hiç çöpe çıkmasın diye. Şuradan şöyle kestim. Fazla saçı aldım attım. Benim istediğim küt saç. Önler birazcık uzun olsun. Ondan sonra şöyle bir şey. Hı, olmuş mu? Olmuş. Ensem çünkü çok terliyor, yapışıyor. Evet. Bak. Önler uzun. Evet. İstersem yine toplarım. Arka kısa. Arkayı da şu kadarını falan kaldırıp toplayabiliyorum. Şöyle bir şey olabiliyor. Tam yukarıya toplarsam şunlar da şurada saçak olacak otomatikman. Bu arada bende pratik bilgi çoktur. Ha ne diyordum demin? Tamam. Ee, üç kuruşu diyordum değil mi? Yeni dizi var ya hani üç kuruş. Ee, i̇şte o bizim o, o dizide mesela o katil olan çocuk gözleri kapkaranlık çukurda ee, aslında o çocuk şeyde de oynuyordu. Eee Ah, unuttum. Şimdi bir dizide oynuyordu. Böyle uçuk kaçık komik. Şefkat yerimde Arda. Onu da oynuyordu. Mesela çocuğun gözleri o kadar çukurta değil. Nasıl biz gözler öne çıksın diye açık ten rengi sürüyorsak makyaj şilesi olarak o çocuğun da gözlerini kara boyamışlar ki iyice çukurda kalsın. Onun için o kadar çok katil gibi. Normalde o şefkat Yerimdar da Ma mafya bozması bir çocuktu. Ee, şeyi Otomatikman nasıl Gözler çukura kaçtı. Şimdi bir de size bir şey, bir, bir püf noktası daha vereyim. Ee, banyodan sonra böyle pahalı pahalı uydu, uydu, kremler sürüyoruz ya. Şu gördüğünüz şey, aslında bana içeyim, hani sigara, migraf, aa, yasaklı madde. Onun için verdiler. Ee, neymiş bu? Kudret narını sızma zeytinyağında yatırmış bir arkadaş. Allah razı olsun getirdi. Ben bunu... İki dakika bir elledim. Bir baktım. Eski tecrübe. Profesyonellik tabi. Aa dedim. Bu nefis bir şey. Acayip. Zaten zeytinyağı meyve de. Cildim kupkuru. Tam takır. Kışa giriyoruz. Ondan sonra bu dedim. için şey de hücre yenileyeceğimiş. Hmm. Adını unuttum ya gene. Gudret narı. Hücre yenileyeceğimiş. İşte ciğerleri, meğerleri, toksinleri. Her şeyi faydalı diyorlar. Ben bunu cildime sürdüm. Gözüme kaçırmadan. Oldu bir pamuk. Akşamları yatarken. Önce sabah sürmüştüm. Baktım böyle zeytinyağı zeytinyağı kokuyorum. Gözümü hiç kaçırmadan. ince deriye de. Bir baktım ufak ufak. Sonra kuruduğunda bir baktım. Hafif hafif. Şu ince kırışıklıkları bile düzledi. Sonra baktım. kuruduğunda şöyle şöyle yaptım hafif hafif peeling de yapıyor cildi de yeniliyor çok kuru yani cildiniz aşırı kuru değilsiz yapmayın tabi ama böyle bir kudret narı bir şey aslında eskiden şey yaparlardı sızma zeytinyağının yüzüne vücuduna her yerine sürenmiş Çünkü asitik oranı yüksek cildi mutlaka yeniler öyle de ben hani krem alacağım diyorsanız gidin alın ama alamıyorsanız da şöyle bir şey. Birazcık şöyle masaj da yaparsınız şuraları. Kaz ayaklarına falan. Şöyle şöyle o Şu gıdıyı şu tezgileri özellikle şu gıdıyı hareketleri de var. Bir yapsam o x o x o x. O -x. <gülüyor> Neyse bugün bu kadar yeter. Ablacım sağ olasın. Allah razı olsun. Bir de şu saçın kurumuş halinde size bir kısa videosunu atayım. Kuruturken başınız ağrımasını durdurayım. Sonra paylaşayım tekrar. Evet. İşte böyle şu buradan çıkmış gibi Atatalım. Şöyle şöyle bir saç. Önünü de o gösterdiğim gibi. Şöyle yapıp Düz tarayıp şuradan almıştım. Buyurun. Evde pratik 3-5 değişik model saç kesimi. Güle güle kullanın arkadaşlar. Hoşça kalın. Güzel günlerde görüşelim inşallah. Hadi Allah'a emanet olun.